Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün size külli irade ve cüzi irade ile alakalı doğum haritasındaki gezegenlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gezegenlerin bizim psikolojik hayatımızdaki karşılıklarından birazcık sizlere bahsediyor olacağım. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Malum bir deprem olayı oldu ve birçok e, vatandaşımız zarar gördü. Ölenlere Yüce Allah'tan cennetlik olmalarını niyaz ediyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Gerçekten hepimizi üzen, çok ciddi anlamda e, kalbimizi yaralayan bir durumdu ve önemli olan birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde hareket edebilmekti ve e, inşallah yani ben bunu çektiğim tarihlerde e, deprem yeni olmuştu. Umarım e, daha iyi haberlerle de e, sonuçlanır. Tek umudumuz bu noktada. Evet değerli arkadaşlar bugün ben sizlere nelerden bahsedeceğim? Bugün ben size gezegenlerden bahsedeceğim. Tabii ki gezegenleri astronomik anlamda değil. Astrolojik yani horoskop burçlarla ilgili konularından bahsedeceğim. Bu burçlarla alakalı konuların bizim hayatımızdaki yeri nedir size bunlardan bahsedeceğim. Astronomi insanın uzayı anlama çabası iken arkadaşlar. Astroloji uzaya bakıp insanı anlama çabasıdır. Dolayısıyla da uzaydaki göksel cisimlere bindirdiğimiz anlam ve onlara yüklediğimiz tanımlar değerli arkadaşlar ne olacaktır? bizim hayatımızdaki bazı renkleri, ifadeleri bize anlatacaktır. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum vardır. Bu gezegenlerin halleri aslına bakarsanız bizim psikolojik yapımızla alakalı bize bazı durumlar enjekte ediyor ya da etkiliyor bizleri. Nasıl etkiliyor? Örneğin ayın hareketleri ne yapıyordu? Ayın hareketleri yeryüzünde su küreği etkiliyor. Gelgitler başlıyor. İçinizde çiftçilik yapanlar bilirler. Mesela dolunayda ekim yapılmaz. Yeni ayda daha çok ekim yapılır. İşte bunu derler ki işte bitkinin kökleri çürür derler mesela. Bu tarz şeyler vardır ve nasıl bir şeyleri zamanında, vaktinde, mevsiminde ekiyorsanız işte yazın ekilecek bitkiyi yazın ekiyorsunuz. Niye yazın ekiyorsunuz? Çünkü güneşten aldığı etkiler o, ne, o şekilde oluşuyor ve yaz oluşuyor. İşte kışın ekilecek bitkiler vardır. Yaz kış ekilecek bitkiler vardır. Ve bu bitkiler nasıl birer canlıysa arkadaşlar biz insanoğlu da yapımız bir canlının gelip gelebileceği en üst levelde bir canlı yapıyız. Ve hani bilirsiniz Kur'an'da meleklerin insana secde etmesinden bahsederler. İşte orada Kur'an'daki o bahsedilen meleklerin secde etmesi aslında bizim insan olarak bir takım hissiyatlarımızın tamamının bizden kaynaklanmadığı, ve aslına bakarsanız içimizde hani ermişler, evliyalar falan da olabilir. O kişi kendi tekamülü noktasında belli bir levele geldiğinde, farkındalık seviyesi yükseldiğinde arkadaşlar şunu anlayacaksınız ve anlayacaklardır. Aslına bakarsanız kafamızın içindeki her düşünce bize ait değil. Bunların bazıları ve özellikle kişiliğimizi oluşturan örüntüler astrolojik etkilerle oluşuyor. Bilimsel psikolojiye göre de bunlar bizim çocukluk dönemimizde aldığımız ana baba etkileri şeklinde oluşuyor ama aynı ana babadan doğan hatta bir yaş aralıkta olanlar hatta işte ikizler bile olanlar ne oluyor arkadaşlar aynı karakterde olmayabiliyor. Bir çocuk doğuyor ikizler burcunda bir çocuk doğuyor akrep burcunda ikisi de anne babada aynı şartlarda büyümesine rağmen ne oluyor aynı karakter ve kişilik örüntüleri oluşmuyor. Evet bu yapımızı belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Varlık alemine çıktığımızdaki gökyüzünün biçimi. Ve biz buna zaten doğum haritası adı veririz. Şimdi arkadaşlar psikolojik astrolojide gezegenler genel olarak 3 gruba ayrılıyor. Ve birinci grup temel kişisel faktörlerle belirleniyor ki bunlar arkadaşlar bizim iradeyi cüziye dediğimiz kavramlara karşılık gelir. Nedir arkadaşlar bunlar? Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars kişisel gezegenlerdir denilir. Hocam kişisel gezegenler ne demek yani? Nin kişiseli, gezegenin de kişisel mi olur hocam? E şimdi, yani kişide irade-i kavramını bilmiyorsa bu kavram kişide oturmayacaktır. İrade kişinin ortaya koyduğu iş, oluş ve fiiliyat durumlarını gösterir hayatta. Kendisine bağlı durumlardır bunlar. İşte bu iradeyle yapılan işlerde başınıza gelecek şeyleri değiştiremezsiniz ama başınıza gelebilecek şeylere vereceğiniz tepkileri değiştirirsiniz ve alacağınız yol farklılık gösterebilir değerli arkadaşlar. İşte sizin, hani bir tane söz vardır, hayat bir nehir gibidir, sürekli akarak değişir, İnsan bir girdiği nehre bir daha giremezmiş denir. İşte bu yüzden, siz bir girdiğiniz nehre bir daha giremiyorsanız değerli arkadaşlar, ne olacaktır? Demek ki sizin iradenizle Gidebileceğiniz, nehrin akış yönüne göre kürek çekebileceğiniz, sağ sol yapabileceğiniz bazı durumlar var demektir. Ama nehrin ter, tersine bir şekilde kürek çekerseniz arkadaşlar ne olacak? O zaman yorulacaksınız, yorulacaksınız, en sonunda bırakacaksınız, nehir sizi alacak götürecek. Çünkü hayatın bütünlüğün bir parçası olduğumuz için, hayatı da bir nehir gibi görürsek, o nehrin aktığı yerde doğru şekilde akmak bizim için çok ama çok önemli durumlar oluşturacaktır. Bu bağlamda cüzi irademizi oluşturan gezegenler arkadaşlar astrolojide Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars gezegenleridir. Bu gezegenler arkadaşlar genellikle şöyle ifade edilir. Hani karşılık olarak hangi güçleri bilinçle yönlendirebileceğimiz veya bir ölçüde de değiştirebileceğimiz konulardır az önce de anlattığım gibi. Bu gezegenler bariz kişilik özelliklerini ve kişideki güçlü dürtüleri tanımlıyor. Peki bu dürtüler nereden geliyor? İşte kişinin bu gezegensel meleki kuvvet cinsinden tanımlamalarının aslında birer sembolüdür. Güneş, Mars, Venüs gibi isimler. Herkes bireysellik ve kimlik duygularını arkadaşlar Güneş ile tanımlar ve bu Güneş sizin kişiliğinizi daha çok ifade eder. Kişilik derken bilinç seviyenize Ve güneş hangi burçtan geçiyorsa sizin bilincinizin ana unsuru arkadaşlar o burç cinsinden olur. Ve buna bireysel kimlik duygusu denilir. Koşullanmış tepkilere göre hareket ederseniz ki buna da içgüdüsel hareket diyebiliriz. Bunu da ay olarak söyleyebiliriz. Hani duygusal olarak verdiğiniz tepkiler var ya. İşte o duygusal olarak verdiğiniz tepkiler ama hangi duygusal, içgüdüsel, doğrudan güdümlenerek ve ihtiyaç duyarak hareket ettiğiniz güdüler ayın temsiliyetinde gerçekleşir arkadaşlar. Bir de zihinsel faaliyetlerimiz vardır. Bu zihinsel faaliyetlerimiz aynı zamanda birer yargı oluşturur. Muhakeme ve başkalarıyla düşünce alışveriş yeteneği ifmize ifade eder ki buna da merkür olarak sembolize ederiz. Bir de arkadaşlar sevgi anlayışımız vardır ki benim daha önceki videolarımda mutlaka duymuşsunuzdur. Sevgi alışverişimiz arkadaşlar herkesin sevgi anlayışı farklı olabilir. İşte Venüs'ü akrepte olan farklı algılayacaktır. Venüs'ü yengeçte olan farklı algılayacaktır. İşte bir tanesinin ki geçerken bir tanesinin ki aile kurmaktan geçebilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da sevgi ve yakın ilişki ihtiyacı da Yine arkadaşlar Venüs'le sembolize edilir. Ve hareket ve kendini ortaya koyma, aynı zamanda e, dürtüsel anlamda cinsel istek ve aynı zamanda mücadele etme yetisi savaşçılık dürtüsü ki bu kişinin hayatta kalma hırsının cinsini de gösterir arkadaşlar. Kişinin kişisel gezegenlerinden Mars ile kişi bunları deneyimler değerli dostlar. Dolayısıyla da bu kişisel gezegenler bizim iradeyi cüziyemizi gösterir ve bu iradeyi cüziyemizin cüzi irade olarak haritamızda aldığımız transit etkiler bizim hangi yönlere kanalize olabileceğimizi ya da kanalize olabilme yetimizi veya yetkinliğimizi bir manada gösteriyor değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü konu arkadaşlar böyleydi. Size ben bugün kişisel gezegenlerden bahsettim. Bu kişisel gezegenler bununla da yeterli değil tabi ki. Jüpiter ve Satürn ile de temsil edilen bazı durumlar var. Yine aynı şekilde Uranüs, Plüto, Neptün ile de alakalı ifade edilen durumlar var. Ama sizleri de çok uzatıp sıkmamak için ve her çarşamba ve cumartesi akşamları bu konuları zaten ele aldığımız için bu haftanın da konusu kişisel gezegenler iradeyi i cüziye gezegenleri olsun değerli arkadaşlar ve e, bu bölümü de bu şekilde e, bitirelim ve haftaya da e, külli irade ile alakalı gezegenlerden sizlere bahsedelim Evet kanalıma abone olduğunuz için arkadaşlar ve e, Videoma beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer ele almamı istediğiniz konular olursa bana bunlardan bahsedebilirsiniz. Bu videonun altına yorumlarda belirtebilirsiniz. Size onlardan da bahsederiz değerli arkadaşlar. Haftaya cüzi irade konusuyla ilgili konuda görüşmek üzere.